Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, araçlarda kararan bujilerin temizliği nasıl yapılır? Onu size tarif edeceğim şimdi. Öncesinde eski bir araçtan çıkardığım bir bujiyi göstereceğim size. Gördüğünüz üzere simsiyah bu bu şekilde olduğu zaman ateşlemeyi düzgün şekilde yapmıyor ve otomatikmen e, aracını sağlıklı bir şekilde çalışmayacaktır. Şimdi bunun temizliğini ben tel fırçayla yapacağım. Eğer e, siz de e, temizleme sırasıyla e, küçük zımparayla aradaki e, elektrotu şu kısımda olan elektrotu e, zımparayı da temizleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım nasıl olacağını bir göstereyim ben. Temizleme işlemini gerçekleştirdim. Eskiye nazaran gayet iyi oldu. Sadece üzerinde küçük siyah noktalar kaldı. Onları da zımparayla alacağım. Özellikle şu ara kısmı zımparalamaya çalışın. Buranın da çünkü yenilenmesi gerekiyor. Sonrasında ise şu üç kısımları ince bizim parayla güzel bir şekilde dolanın. Bu işlemi bitirdikten sonra elinizde eğer e, balata temizleme spreyi varsa onunla da sıkıp e, bir miktar içindeki keri akıttıktan sonra temizleyip e, kurumaya bırakabilirsiniz. İşlem bittikten sonra e, kuru bir bezle silip tekrar yerine takabilirsiniz. Bu saatten sonra e, bu işiniz rahatlıkla çalışacaktır. Sizlere de şimdiden kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.